Proje yönetimi kullanımında proje kart tanımlamaları nasıl yapılır? Diana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde proje yazarak proje yönetimi altında bulunan projeler ekranını görüntüleriz. Ekranda daha önceden tanımlamasını yapmış olduğumuz proje kartları listelenecektir. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir proje kart tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Tanım ekranında firmamız pasif olarak gelmektedir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise, ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Kodu bilgisi liste ekranından sıralı olarak gelmektedir. Açıklama alanında projeye ait açıklama bilgisi ekleriz. Durum bilgisi yeni oluşturulan kayıtlarda aktif olarak gelmektedir. Daha önceden tanımlamasını gerçekleştirdiğimiz ve proje süresi dolan kayıtların aktif listede yer almaması için durumunu pasif olarak değiştirebiliriz. Tarih aralığı olarak projenin geçerli olacağı başlangıç ve bitiş tarihlerini seçebiliriz. Yetki kodu tanımlaması gerçekleştirerek proje kartını yetki koduna bağlayabiliriz. Özel kodlar alanından özel kod 1'den 5'e kadar tanımlamalar gerçekleştirebiliriz. Proje kartını aşağıdaki panelden kaydaç seçeneği ile kaydederiz.